Bugün 18 Nisan 2023 Salı Mars günündeyiz. Ay sabah 4.09'da Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Yeni aya doğru ilerleyen ay ışığını kapatıyor. Vücudumuzda baş bölgesi, gözler, kan ve baştaki organlar ay Koç burcunda ilerlerken daha hassas olabilir. Gün genelinde sabırsız, hevesli ve meraklı olabiliriz. Hem fiziksel hem zihinsel hareketli bir gündeyiz. Düşünmeden konuşabilir, boyumuzdan büyük laflar edebilir, kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz. Bir yandan da çok ilginç fikirler üretmemiz, yaratıcı çözümler bulmamız mümkün. Bunun için geçmiş tecrübelerimizden yararlanmamız ve sağduyulu olmamız gerekiyor. Akşam saatlerinde ay İkizler Burcu'ndaki Venüs'e uyumlu görünüm yapacak ilişkiler ve sosyal yaşamda hareketlilik artabilir bilgi paylaşımı iletişim de yükselirken yakın çevremizdeki kişilerle ilişkilerimiz öne çıkabilir kadın figürlerle ilişkilerimiz destekleyici olabilir kendimizi yazılı ve sözlü iyi ifade edebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.